Merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni iyiyim. Teşekkür ederim. Ee, ben Berkut Bugün size Epic Games'ten birazcık bahsedeceğim. Ee, Epic Games GT5'i bedavaya veren bir firma ve dünyada en çok oynanan oyunu yapan firma. Ve Epic Games'in bir sitesi var. Göstereyim. Epic Games'in sitesi. Hı, evet. Ee, şöyle söyleyeyim. Ben Fortnite toplam 700 lira falan yatırdım. Ve e, yani para verdiğim şeyden faydalanmak istiyorum. Ee, size şöyle söyleyeyim. Siz mesela ne bileyim hamburger alacaksınız, McDonald's'a gittiniz, hamburgerin 30 lirayı verdiniz. Adam diyor ki 30 lira yok kardeş hamburger vermem. O zaman param ver. Yok kardeş vermem. Git, git, git, git, git. Konuşmuyor. Sonra adam konuşmuyor. Ne yaparsın? E, Sinirlenirsin sinirlenir. mi? Hem param veriyor, satın adam bir bok yapmıyor. Epic Games'in bunun ne farkı var? Ben para yatırmışım. Şöyle söyleyeyim. Bakın, bak bak. Epic Games'in gel abi şuna toplam 61 gün. 61 gün. Ben 61 gün oynamışım bu oyunu. Emek vermişim. Para yatırmışım 7 üstelere. Ve ben bu oyunu oynamak istiyorum. Event benim umurumda değil ya. Ben belki lobide takılacağım kardeşim. Neden oyunu açmıyorsun? Neden mal mısın acaba Epic Games? Aç sen oğlum. Aç aç. Şuradakine tıklıyorum açmıyor. Ya, Epic Games ne bok. O zaman neden yapıyorsun ki? Benim para verdiğim şeyi sen bana vermeyeceksen, açmayacaksan, bana ne? Ben o zaman ya kardeşim ben para veriyorsam, sen bu oyunu bana açacaksın. Bu kadar basit. O zaman hiç ya, acaba diyorum ki Epic Games'ta çalışanların beyni yetmiyor mu ya da Fortnite'ta? Şu serverları birazcık arttırayım demiyor mu? Ya bunu düşünmüyor musun Epic Games? Mal mısınız abi? Düşünmüyor musunuz kocaman firmasın en sevdiğim? Ya en sevdiğim oyunlardan bir tanesi. O kadar soğuttunuz ya beni. Ya bıktım ya. Ya cidden bıktım. Ya serverları yok abi. Ya yok cidden yok.